Herkese merhabalar, tarifimiz için 2 tane büyük butlu tencereye alalım, yarım soğan, havuç, tane karabiber, böyle kereviz sapı, dilerseniz defne yaprağı da ekleyebilirsiniz. Tuz ve su ilavesiyle pişmeye bırakıyoruz tavukları. Ortasına şöyle bir bıçak batırarak pişmeye yakın, tamamen pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Piştikten sonra şöyle suyun içinden çıkarıyorum daha hızlı soğumaları için. Suyunu bir kenara alıyorum. Suyunu kullanacağız. Daha sonra tavuğu bu şekilde elimle minik parçalara ayırıyorum. Burada dilerseniz e, tavuğu şöyle parçaladıktan sonra bir mikser yardımıyla bakın bu şekilde böyle derin bir kabın içinde daha minik parçalara ayrılması için bu şekilde bir yöntem izleyebilirsiniz. Ben de yine YouTube'dan izlediğim videolardan görmüştüm bunu. Tavuğum hazır. Şimdi şöyle iki tane tost ekmeği var elimde. Henüz sıcak olan tavuk suyuyla ekmekleri ıslatıyorum. Bazı tariflerde ekmeklerin bu kenar kısımlarını kesiyorlar ama ben açıkçası gerek duymadım. Ekmekler yumuşadıktan sonra rondonun haznesine alıyorum. çok pratik ve çok lezzetli tarif. eminim sizler de seveceksiniz denerseniz. şöyle 3 avuç kadar ceviz ekliyorum. toplamda şöyle belki 1 su bardağına yakın edebilir dilerseniz. bir çay bardağı da yeterli gelecektir. ekmekler ve cevizi bu şekilde çekiyorum. İçine 3 tane 3 diş sarımsak ekliyorum. sarımsakları dilerseniz dövüp de ekleyebilirsiniz ya da rendeleyebilirsiniz. Ardından dedilmiş tavuk göğüslerini ekliyorum, tuz karabiber ve e, toz kırmızı biber ekliyorum. Eğer kişniş varsa evinizde dövülmüş kişniş de bu tarife çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben bu yaptığımda eklememiştim fakat daha sonra ekleme fırsatım oldu. Çok güzel bir lezzet verdi. Rondoyu bu şekilde çalıştırırken rondonun üstünden ara ara su ilavesi yapıyorum. Tavuk suyu ilavesi yapıyorum. Çünkü bu tarif e, tavuk suyunu çok güzel kaldırıyor. Ve yumuşacık bir kıvam olması gerektiğinden alabildiği kadar tavuk suyu koyabilirsiniz. Tamamen tavukları bakın bu şekilde ezdik. Dilerseniz cevizin bir kısmını rondoyu sonradan atıp daha böyle iri kalmasını sağlayabilirsiniz. O şekilde de, hafif dişe gelir şekilde deminim de, çok lezzetli olacaktır. Ben tarifi bugün bu şekilde yaptım. Üzerine de şöyle sıvı yağda kızdırdığım toz kırmızı biberi ekledim. Dilerseniz acı biber kullanabilirsiniz bu biberi. Ben tatlı biber kullandım. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Denerseniz benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler diliyorum.